ki şey olarak kişisel anlamda ne yapmak gerekiyor yani ben e, huzurumun bozulduğu anda, psikolojimin bozulduğu anda ne yapmam? Gerek? Kısa pratik şeyler verelim. Çünkü son birkaç dakika. girdik. Hazreti Mevlana'nın bir sözü vardır. Nasıl bakarsan öyle görürsün der. Bakış açımızı değiştirirsek olaylar değişmiyor dünyada. Hepimiz için benzer olaylar var. Ölüm her yerde aynı. Hastalıklar her yerde aynı. Fakirlik her yerde aynı. Zenginlik her yerde aynı. Hepsinin kendince problemleri var. Ama biz eğer buna bakış açımızı farklılaştırırsak nasıl hissettiğinizde, ...ve davrandığımız da değişecektir. Aynı şey stoik filozoflarda der. Ee, nasıl bakarsan öyle görürsün anlayışı. Bak, bakış açımızdır ki bizi muzları kılar yahut mutlu kılar diyor. İşte pozitif psikoloji o bakış açısını yeniden güncelliyor. Nasıl yorumladığımızı değiştirebiliriz. Olayı değiştiremeyiz. Başımıza gelini değiştiremeyiz. Dün ne gitti cancağızın düne dair ne varsa der Mevlana ve yeni şeyler söyleyelim der. Evet yeni çok yorumlar güzel, getirelim. Yeni bakış açıları kuralım ve bu şekilde yorumlarsak eğer yol alabileceğiz. Beni gördünüz, selam vermeden geçtiniz. Şunu diyebilirim. Aman Allah'ım bakar mısınız ne kadar ıı, etrafına aldırmayan bir insan selam bile vermiyor ya da şunu diyebilirim. Bugün ne derdi var acaba? Hmm, Beni bile görmedi. Süper. Beni bile görmedi. Selam Necesi. vermeden geçti. Ben arkasından bir koşturayım bakayım. Bir halatır sorayım diyebilirim. Şey. Davranış aynı davranış benim yorumum. İki farklı yorum. Birincisi beni depresyona götürür, ikincisi ise bir çözüm sağlar. Dolayısıyla Güzel. nasıl baktığımızı güncellememiz gerekiyor. Nasıl baktığımızı güncellememiz niyetlerimizi niyetlerimizi değiştirmemiz ve niyetlerimizi düzeltmemiz, sevgiyle aslında düzeltmemiz Çünkü gerekiyor. Çünkü niyetle başlar. Bakın her dini ibadet niyetle başlar. Hukuk şunu der. Niyetini soramam. Ama davranışına bakarım. Eğer davranış bozuksa, suç davranışıysa hmm. seni yargılarım. E benim niyetim temizse davranışım nasıl suça dönebilir ki? Evet. O halde niyetimi ben düzgün tutabilirsem ki niyet vicdandır. Vicdanımı temiz tutabilirsem ki vicdan tanrıdır. Victor Hugo söyler bunu. Evet. Eğer ben bununla irtibat, içimdeki güzelle irtibat kurabilirsem o zaman zaten güzele doğru yol alacağım demektir. Psikolojinin herhalde bir gayesi de en önemli gayesi de bu olsa gerek. Şeytanla savaşıyoruz. Aslında bütün disiplinler bunu yapıyor. Kötülükle savaşmak zorundayız. Biz er, eğer iyi de kalmak, iyi olmak istiyorsak. Çok teşekkür ederim sevgili Gül Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. Evet sevgili izleyiciler bir başka programda başka konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hayatın akışında kalın, anda kalın ve sevgiyle kalın.